Selam akrep, yengeç, balık arkadaşlarım, su gruplarının güzelleri, güzel kalpli insanlar, efendim Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz. Ben Şengül sevgili arkadaşlarım, güzel insanlar, efendim sizleri çay, falı, aşk hayatınız kanalıma da davet ediyorum sevgili arkadaşlarım. Buraya da benim olduğum her yere davet ediyorum. Lafı daha fazla uzatmadan sevgili arkadaşlarım, akrep, yengeç ve balık arkadaşlarım için, su grupları için 30 Ağustos'a kadar ex partner tarot açılımı yapacağım. Eski eş, eski sevgili, eski kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız... ...ya hayatınızdan giden eski eşler, eski partnerleriniz işte... ...her neyse sevgili arkadaşlar... ...sizinle barışmak istiyorlar mı? Hakkınızda şu anda ne düşünüyorlar? Akıllarından, kalplerinden ne geçiyor? Şöyle bir bakalım mı? Bakayım 30 Ağustos'a kadar sevgili akrep, yengeç ve balık arkadaşlarımla barışmak var mı? Barış var mı? Barış varsa... Kim adım atıyor? Kimin içinden ne geçiyor? Şöyle ona bakacağım. Bu arada da biraz destemi karıştırayım sevgili arkadaşlarım. Önce akrebimden başlıyorum. Ardından narin yengeçim derken balıkçıklarımdan çıkacağım. Şimdi akrep arkadaşlarımız için 30 Ağustos'a kadar hmm, karşı taraf barışmak istiyor. 30 Ağustos'a kadar barış var mı? Sizler nazlı değilsiniz. Sizi de istiyorsunuz. İmparator. İmparator. Sevgili akrepçiklerim, şöyle bir bakalım. Evet, akrep arkadaşlarım için eski eş, eski sevgili, eski kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız fark etmiyor. Bakın sevgili akrepçiklerim, karşı partner, ilişkileri tekrar sizinle düzeltmek istiyor. Bu insan her kimse eski eş, eski sevgili. Bakın barışmak istiyor, küslerin barışı demektir, ilişkileri düzeltmek demektir, arayı düzeltmek demektir sizinle barışmak isteyecek siz ise sevgili arkadaşlarım imparator geldi tamam imparator bir yerde kuşku der kuşku duyuyorsunuz sizin kuşku duyduğunuz taraf var sevgili arkadaşlarım ya karşı tarafın engelli olduğunu düşünüyorsunuz ya da bazı arkadaşlarım zaten biliyorlar engelli olduğunu değil mi canlar bakın engel çıktı burada engelli olduğunu biliyorlar ya da işte engelini sıyırdın mı attın mı veya atmadı da geldi bana yalan söylüyor mu acaba gibi biraz böyle bir hafiften karşı tarafa karşı bir kuşku durumlarınız meydana gelebilir canlarım benim ama barışmak isteyecek bakın bu raddeye gelindiğinde sizi arıyor hem arıyor hem bir yerde de arayış içine giriyor karşı partner niçin arayış içine giriyor? Arada biri var, arada bir şey var. Yanlış anlamayın sevgili akrepciklerim. Ya anne, abla, baba, kardeş bu ya başka bir partner. Değil mi canlar şimdi bunu söyleyeceğiz. Burada aşk açılımı yapıyorum. İş açılımı yapmıyorum ki aileden yardım göreceksiniz desem. Yani zaten sizin kuşkunuzla düpedüz ortada acaba engeli aştı mı aşmadı mı bana yalan mı söylüyor veya ne bileyim niyetim mi başka benimle eğlenmek mi istiyor gibi bir kuşku durumlarınız var karşı taraf sizi bu şekil isterken siz ne yapıyorsunuz bir anda karar aşamasına geleceksiniz sevgili akrepçiklerim bakın karar alacaksınız aldığınız karar ne? ne bu karar? bakalım mı? çünkü burada bir askı durumu var bakalım bakalım neymiş sizin kararınız hmm. bakacağız sevgili akrepçiklerim için ısrarla şu gelmek istedi alıyorum tamam hmm. evet karşı tarafa bir süre sonra bakın güzellikleri olan düşkünlüklerinizden dolayı karşı tarafa evet diyeceksiniz canlar çünkü bazı şeyleri bir kenara alacaksınız yani kuşku duyduğunuz her neyse sevgili akrepçiklerim onları kenara alıp alıp bir nebze mutlu olmak için dünya kadar mutluluk tan söz eder kartımız ama kim dünya kadar mutlu ki değil mi bir nebze diyelim biz buna bir nebze mutlu olmak için güzelliklere olan düşkünlüğünüzden dolayı karşı tarafa evet diyeceksiniz bakın resmen Sıkı sıkı sahiplenme durumları güzel harika. Bakayım karşı taraf karşı taraf çünkü bir yerde korkunuz da var. Onu kaybetmek de istemiyorsunuz sevgili akrepçiklerim. Bakayım karşı taraf yanlış anlamayın affınıza sığınıyorum. Şu an bu şekil peşinizden koşuyor ama biz de şöyle derler bir süre sonra su koy vermesin bu derler yanlış anlamayın canlar ben lafımı da esirgemem yani bakayım su koyu, su koy verecek mi bakalım mı? buyurun hmm, iyi biraz koy verir gibi olacak ama daha sonra yok daha sonra yine size bir dönüş yapacak bu insan çünkü burada bir şey var buradaki çıkan şey aynen burada da çıktı karşı taraf böyle dengeyi kurmaya çalışıyor dediğim gibi ya engel var Böyle bir engel yanlış anlamayın canlar ya da anne baba kardeş o insanlarla sizin aranızda dengeyi kurmaya çalışıyor derken ister istemez önce hafiften bir şok durumu yaşatabilir size bu insan. Daha sonra hedef belirleyecek ardından da mutlu aşk için planlar yapacak yani size doğru yönelecek sevgili akrepçiklerim benim. Çünkü yoğun duygular hissediyor. Size arzuluyor. Ne diyeyim bilmiyorum ki. Tamam olsun. O onu yapıyorsa diyor meleğim. Sen de ona bir adım at diyor. Karar sizin. Ne diyelim sevgili arkadaşlar. Ufak bir adım. Yüreğinin yolunda attığın o küçük adım. Sana tüm kapıları açacakmış. Sevgili akrepciyim benim. Çok güzel barış var. Var ama işte bu şekil yani. Önemli olan sonuç değil mi canlar? Sonuç iyi çıktı. Bakalım. Hadi bakalım. Evet sevgili akrep arkadaşlarımın açılımının sonuna geldik. 30 Ağustos'a kadar küslerde barış var mıydı? Evet var. Karşı taraf baya bir istekli sizinle barışmak istiyor. Arayı düzeltmek istiyor. Sevgili arkadaşlar. Güzel. Hatta planlar var. Mutlu aşk planları. Sevgili akrep arkadaşlarımın. Açılımını tamamladık. Şimdi narin yengeçlerim, evci yengeçlerim derken neyi değiştirmek istiyoruz? Neden memnun değiliz? Benim narin yengeçlerim, güzel yengeçlerim benim. Ah anılarda mıyız? Ah şu destelerin altı yok mu? Sevgili narin yengeçlerim şöyle bir bakalım. Ay, küslerim barışalım diyor. Küsleklerimiz kalksın aradan barışalım artık. Bakalım derken, efendim şöyle sizin açınıza doğru alalım. Karşı partner bir patlama yaşıyor. Benim narin yengeçim. Neyin patlaması bu? Geçmişi mi bitiriyor? Yenileniyor mu? Bakacağız şimdi. Şimdi bakacağız canlar. Hmm. Bakacağız bakalım. Şöyle bir bakalım. Yani bu da arkadaşım böyle de olmaz ki yani bu ne bu şimdi yüzde elli yüzde elli geldi bu Cık. buyurun cenaze namazına da işte buna diyorlar neyse ya <gülüyor> efendim karşı partner ya arkadaşlar sevgili narin yengeçlerim benim bu ne bu bakın yine ortada azize çıktı ya bu deminden beri açılımlarımda birçoğunda azize geldi ya bu ilişkiler nereye gidiyor Allah aşkına sevgili arkadaşlar ne engelimiz varmış bizim ya şimdi karşı taraf bakın bir patlama yaşıyor Tabii ki böyle bir şey var mı yok o onun iç dünyası iç dünyası yıkımlarda gitgelleri var bakın karşı tarafın karşı tarafı bu tarafta sizsiniz ne diyeyim ben şimdi işte buyurun azize ortada engel var aile engeli var bir taraftan da sizi kadersel aşk görüyor bakın mutlu aşk istiyor sizinle kadersel aşk görüyor sevgili narin yengeçim ama bir yandan da hak ettiğimi pardon yine böyle farkında olmadan vuruyorum sevgili arkadaşlarım benim bakın hak ettiğimi ben zaten aldım diyor köklü kuruluşu yaptım ne bu şimdi Altın, pırlanta. Ya da pırlanta, altın. Ne diyelim biz şimdi buna? Her ikisi de değerli. Işte ben böyle arada kaldım. Arada kaldım sevgili narin yengeçlerim. Ha Altın, ha pırlanta. ikisi de kral kart, ikisi de kral kart. Yani bakın sevgili narin yengeçlerim. Yıkımda şu anda iç dünyasında sizin bu partneriniz her kime geldiyse bu bu açılımın yıkımda ne derler onu ya? Ya, ya ne yardan geçebiliyor ne selden derler ya ah canım benim ne altından vazgeçebilir ne de pırlantadan arada kalmış yıkılıyor yanlıyor yıkılıyor siz ise bakın bir karar aşamasına gelmişsiniz sevgili arkadaşlar benim narin yengeçlerim artık yeter dercesine. Kantar'ın topuzu kaçtı kaçacağı kadar dercisine bakın bir karar aşamasına gelmiş durumdasınız. Çünkü belli bir şeyler var burada, engeller var. Karşı taraf hem sizinle güçlü adım atmak istiyor hem ben zaten yapacağımı da yaptım. Öyle mi olsun böyle mi olsun yıkımları yaşıyor. Ben de çıkamadım şimdi bunun içinden. Siz ise hem bir yerde ister istemez kurtulmak istiyorsunuz fakat bir yerde de benim bazı narin yengeçlerim kader olarak gerçek aşk olarak da görüyor karşı tarafı. Fakat engeller var bir gel git durumları var bu noktaya gelindiğinde benim narin yengeçim ister istemez bir şeyler canla tak ediyor ve dürüstçe hem serin rüzgarlar estirip hem de dürüstçe bakın burada mücadele vereceksiniz işin son raddesinde karşı taraf ne yapacak düpedüz ortada altın pırlanta veya pırlanta altın ha işte görün dördü de kral kart yani karşı tarafı da pırlanta görüyor sizi de öyle görüyor bu işin en zor kısmı bakın bu çok zor bu bilmiyorum ya ne diyeyim bilmiyorum böyle şeyler de beni buluyor arkadaşlar şimdi şu vaziyet bakayım nereye gidecek burada bir mücadele durumu var Hmm, evet iyi tamam bir şekilde <gülüyor> bir şekilde karşı taraf güzelliklere düşkünlük duyduğu için bakın sevgili narin yengeçim güzelliklere düşkünlük değişim demektir geçmişin olumsuzluğu geçmişte kaldı demektir kartımız güzelliklere olan düşkünlüğünden dolayı size yönelecek bu insan sizde bir şekilde destenin altını göstermeyeceğim o kısmı olmaz ortak noktada anlaşacaksınız bu insanla. Yani boş verin o yani. O yani o yani gelmesin. Yani gelmesin. Ortak noktada anlaşıyorsunuz. Hadi bakalım öyle diyelim canlar. Ha, tamam anladın. Silam anlayan anladı benim ne demek istediğimi. Hadi bakalım. Ortak noktada anlaştıktan sonra dileğin oldu diyor bakın. Meleğim dileğin oldu. Yani bir şeyleri kendine çekmeyi başarılı Narin Yengeç diyor. Hadi bakalım. Destenin altını göstereyim mi? Neyse, yüreğindeki gerçekleşti, bunu bil diyor Narin Yengeç. Yüreğindeki gerçekleşmiş hadi bakalım. Karşı taraf güzelliğe düşkün olduğu için sizden yana oldu. Hadi bakalım. Çok güzel. Sizde de barış var. Evet. Ah benim Narin Yengeç'im. Öyle olsun bakalım. Bu Azize bu akşam bende gına geldi. Bütün ilişkilerin çoğunluğu bu çıktı. Canlar. Bu nedir gözünüz seveyim ya. Bilmiyorum ki. Ah benim narin yengeçlerim. Şöyle bazı şeyleri şey yapmak lazım canlar. Birbirine kuymak lazım. <gülüyor> evet. Narin yengeçlerimizin de açılımlarını hallettik derken. Efendim. Şimdi benim güzel balıkçıklarım, güzel kalpli balıkçıklarımın açılımını yapmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, küslerde barışlar mı geliyor? Benim narin balıkçıklarım, güzel kalpli balıkçıklarım sizler için 30 Ağustos'a kadar benim balığımın derken... Karşı taraf bu, üzülme balık. Burası karşı taraf, siz değilsiniz. Aman Allah'ım, aman tanrım. Üzülme balık, bu karşı taraf diyorum ama... E balıkçığım benim karşı taraftan daha beter çıktı. Dur bakalım belki yenileniyordur. Öyle hemen kötü düşünmemek lazım. Öyle hemen kötü düşünmemek lazım, değil mi canlar? Öyle yıkılan kule hep de kötü değil. Belki ben geçmişin olumsuzluğunu yıktım. Yeni bir ben yarattım, değil mi? Ne oldu bilirsiz ya dur bakalım. Bakacağım. <gülüyor> Bakacağız şimdi karşı taraf ay. Sevgili narin balıkçığım, eski eş, eski sevgili, eski kız arkadaş, erkek arkadaş, ya eski küs olduğunuz partnerler, canlar. Bakın, üzgün, mutsuz, içten içe, üzüntü duyuyor. Niçin duyuyor? Sizi kaybettiği için. Korkuları var. Sizi kaybetme korkuları var. Sizin de aynı şekliyle canlar ya. Sizin de aynı şekliyle korkularınız var. Karşı taraf sizi kaybetmekten korktuğu gibi sabır yapacak bakın sabırla bekleyecek sizi bir şekilde sabır gösterecek fakat siz burada bir yıkım gerçekleştiriyorsunuz geçmişin tamamen olumsuzluğunu bitiriyorsunuz sevgili arkadaşlarım iç dünyanızda bu ardından da bakın burada benim narim balıkçığım niye böyle çıktın sen sen niye böyle çıktın sen burada neyi yıktın bir bakalım mı hmm, bir şok durumu yapıyorsun ne şokuymuş canım bu Risk alıyorsun. Hmm. Ne riski bu canım? Bir şeyleri bekliyorsun. Karşı tarafı bekliyorsun. Tamam anladık. Burada ne yapıyorsun sen? Hmm, anladım. Daha fazla ben kurcalamayayım. Olayı anladım canım. Sevgili balıkçığım. Karşı tarafı istiyorsun. Anladım. Karşı tarafı tekrar kendine çekmek için biraz böyle küçük çaplı alavera veraların meydana gelebilir canım benim olabilir benim narin balıkçığımda onun da mutluluk hakkıdır zaten buna gerek yok bakın mutsuz karşı partneriniz korkusu var sizi kaybetme korkusu var ardından da sabır gösterecek bu sabrın ardından ise bakın burada bir karar aşamasına gelecek bu insan zaten sizi kaybetmekten korkuyor Allah aşkına benim narin balıkçıklarım kimse bu partneriniz eski eş eski sevgili siz ise onunla güçlü adım atma derdindesiniz. Bekliyorsunuz, risk alıyorsunuz, şok yapıyorsunuz, yıkımlar gerçekleştiriyorsunuz. Çok fazla da sizi açığa vermekte istemiyorum canlar. Olabilir. Emeklerimin bir türlü karşılığını alamadım diyorsunuz. Neyse ben fazla kurcalamayayım. Buyurun. Cazibeniz altında sizi kıskanıyor. Arkadaşlar farkında olmadan böyle yapıyorum O kadar kartlarımız tıkırlayabilir kusuruma bakmayın bakın ben bunu karşı partnerinize çektim ağlıyor pardon ağlıyor partneriniz cazibeniz altında sizi kıskanıyor sizi istiyor siz, pardon canlar ama bunu yapsak ne olur be değil mi canlarım ya siz de karşı tarafı istiyorsunuz karşı taraf risk alacak sizin için e zaten aynı şeyi sizde yapacaksınız canlarım ya Risk alacaksınız. İki tarafın ikisi de bakın burada birbirini istiyor. Ve karşı taraf sizinle ilişkilerini düzeltmek için çabalayacak canlar. Araya giren, sizi bu hale getiren, memnun olmadığı her neyse onu değiştirmek isteyecek. Sizin bu partner değiştirmek isteyecek. Arayı düzeltmek isteyecek sizinle. Sevgili narin balıkçıklarım hiç kafayı yormayın ya sizin etkiniz altında cazibeniz altında risk alıyor tekrar sizinle barışmak için ilişkilerini düzeltmek için ya uyku uyuyamıyor üzüntüde korkusu var sabıra verdi olayı ah benim narin balıkçığım hiç korkmana gerek yok hiç sıkıntı etme Allah aşkına karşı taraf sizi istiyor ne diyor her iki taraf için meleğim kabuğunu kır diyor kabuğunuzu kırın bunlara gerek yok zaten her iki taraf da birbirini istiyor barışacaksınız canlar olduğun kişi ol hem kendine hem dünyana karşı artık kendin olma vaktin geldi gerek yok diyor zaten seni istiyor hiç gerek yok ah benim narin balıkçığım efendim 30 Ağustos'a kadar olan ex partner tarot açılımının sonuna geldik sevgili arkadaşlarım sevgili akrep Yengeç ve balıkçıklarımın açılımlarını tamamladık sevgili arkadaşlarım. Bu açılımımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ediyorum. Abone olmayan arkadaşlarım var ise abone olurlarsa kitlem daha çok genişleyecektir. Açılımlarım tüm hızıyla devam edecektir. Çay falı aşk hayatınız kanalıma da sizlere davet ediyorum. Bilmeyen arkadaşlarım için sevgili arkadaşlar oraya da daha sonra yüklemelerim başlayacaktır. Zaten 12 burcu yükledim sevgili canlarım benim 12 burcun 12'sine birden sesleniyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki yayınlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Üzüntüye, sıkıntıya yer yok. Bir an önce barışmanız dileğiyle. Sizleri seviyorum güzel insanlar. Hoşça kalın.